Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere yeniden paylaşılmış ve güncellenmiş bir işitme testinden bahsedeceğim. İnsan kulağı biyolojisi gereği 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri algılayabilir. Bu frekanslar laboratuvar ortamında ölçülerek kanıtlanmıştır. Ancak yaşa ve kulağın maruz kaldığı dış etkilere bağlı olarak zamanla yüksek frekansdaki sesler bizler tarafından algılanamaz olmaya başlar. Yaşlandığımızda duyabildiğimiz maksimum frekanslar 10 bin hertz civarlarındadır. Yani neredeyse duyma kabiliyetimizin yarısını kaybediyoruz. Yaşlandıkça kuşların ötüşünü, evde ince seslerle çalışan cihazların seslerini duyamamaya başlarız. İnsanların en yüksek kaç bin hertz frekansa kadar duyabildiklerini merak etmelerinden dolayı bu işitme testleri zaman zaman güncellenerek yayınlanmaktadır. Birazdan duyacağınız işitme testinde sesi duymadığınız yerlerde sesin olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak testin başından sonuna kadar ses vardır. Bunu en güzel sizden yaşça daha genç birileriyle testi yaparak fark edebilirsiniz. Sizin duymadığınız yüksek frekansları onların duyabildiğini göreceksiniz. Testi güzel bir şekilde yapabilmeniz için sessiz bir ortamda olmaya ve mümkünse kulaklarınızı takarak testi yapmaya özen gösterin. Eğer kaliteli ses sistemleriniz varsa, o zaman kulaklık takmadan da testi yapabilirsiniz. Eğer gürültülü bir ortamdaysanız, gürültü yapan kişileri kibarca uyararak çok önemli bir test yapacağınızı ve sessiz olmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ancak bunları söyledikten sonra testi yapacak haliniz kalır mı, orasından çok emin değilim. Testten önce işitme ile ilgili birkaç bilgiyi de aktarmam gerekirse şunları söyleyebilirim. 1. Kadınların biyolojik yapısı erkeklere göre biraz daha iyi duymalarına olanak sağlar. 2. Uyuduğumuz zaman duymadığımızı sanırız. Ancak beyin veri akışını durdurduğu için duymadığımızı düşünürüz. Kulak biz uyurken bile çalışmaya devam etmektedir. 3. Dünyada bilinen en iyi duyan canlı güvedir. Güveler yaklaşık olarak bizlerden 150 kat daha iyi duyarlar. 4. Güvelerden sonra dünyada en iyi ses algılayan canlılar yarasalardır. Yaklaşık olarak 212.000 Hz'e kadar duyabilirler. Bu özellikleriyle sesleri sonar sistemi gibi kullanarak tamamen karanlık ortamlarda bile avlarını kusursuz bir isabetle yakalayabilirler. 5. Kediler ve köpekler ise 45 Hz ile 64.000 herz arasındaki sesleri algılayabilirler. Bu nedenle bizim fark etmediğimiz zamanlarda bu sevimli canlıların bir şeylere tepki göstermesini fark etmek çok şaşkınlık yaratmamalı. Videoya bir like attıysanız eğer hadi testimize başlayalım. Testin sonucunu yorum kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hadi görelim bakalım yoksa siz süper insan mısınız? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.